Merhaba, kanalıma hoş geldin. Yeni bir hafta başladı. Geçen haftadan beri video çekmiyorum. İlk defa bugün çekiyorum. Tekrar hoş geldiniz hepiniz. Bugünkü videom, saç keserken yaptığınız, makineyle yaptığınız hatalardan ve makinaları tutuş şeklinizle alakalı olacak. Onunla ilgili video çekiyorum. Ama ilk önce videoma geçmeden önce, kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve takip ederseniz Beğenirseniz veya beğenmezseniz çok memnun olurum. Ayrıca beni instagramdan halim.altankinkav ve Official olarak takip edebilirsiniz. Daha fazla isterseniz lafı uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi biz berberler veya kuaförler veya saç kesim ustaları, hair artistler, saç artistleri Makinaları tutma şekillerinde her zaman bir hatayla başlıyorlar veya yanlış kesiyorlar makineyi tutarken onu anlatacağım ama ilk önce videoya başlamadan önce veya makineyi kullanmaya başlamadan önce ilk yaptığınız şeyden bahsedeyim ilk önce makinenizi yağlayın tabi makinenizi yağlayın derken eğer ki kaliteli makinalar kullanıyorsanız vağıl senior ya da andis gibi bu makinaları kullanıyorsanız bunları kullanma amacınıza göre yani günde kaç tane saç kesiyorsanız eğer ki çok yoğun makinaları çalıştırıyorsanız bunu günler günde iki kere veya üç kere yapmanız, yağlamanız lazım. İlk önce traşa başlamadan önce sabah geldiniz, müşterinizi alacaksınız. İlk önce yapacağınız iş makinalarınızı yağlamanız. Onun için makinenin dişini kapalı tutuyoruz. Daha bakın, makineyi ilk elinize aldığınızdan bahsediyorum Makinenin çantiğini indirin Böyle Ondan sonra bunun, bu makinelerin Şu kısmına, bakın, şuraya Bir damla Bir damla İkinci damla Diğer köşesine Yani buraya Buraya damlatın Ondan sonra Ağız kısmına, diş kısmına Birinci damla, ikinci damla ve üçüncü damla ortasına, bir bu köşeye, bir ortaya, bir de bu köşeye. Ondan sonra makinenizi çalıştırın. Çantıyı oynamayı unutmayın. Kapatın, açın, makineyi de ters tutun. Makineyi ters tuttuğunuz zaman da çantiği indirin, tekrar kaldırın ki uçlara doğru gelsin ilk önce işlemimiz böyle yapıyorsunuz bir 20-30 saniye kadar çalıştırın güzel şöyle bir akıtalım yesini iyice ve makinenizi kapatın şimdi bir makinede gösterdim şimdi diğerinde gösteriyorum tekrar dediğim gibi çentiyi indirin aşağıya birinci köşeye bir İki bu taraf Buraya da dökün Ve şimdi makineyi şöyle tutayım Göstereyim size Bu kısmına bir tane Ortaya bir tane Ve sağ köşeye bir tane Üç tane olmak suretiyle Buraya Buraya ve buraya Döktükten sonra Çalıştırın makinenizi Çalışıyor Çantıyı kapatın çantiyi açın ve kapatın makineyi aşağı doğru tutun ki uçlarına şu kristal olan kısma gelsin güzelce yesin tekrar çantiyi açın kapatın şöyle göstereyim hatta ben size ve işlemimiz tamamdır ondan sonra böyle hafifçe Dişlerindeki yağları almıyorsunuz Şöyle Bir peçete yardımı ile Köşelerden alın Şuraya damlamış olabilir Burayı silin Kesinlikle ve kesinlikle makinanın uç kısmına Peçete ile silmiyorsunuz Ondan sonra diğer senyorumuza gelelim Gene aynı şekil böyle köşelerden alın Şu altını da temizleyin Tekrar buraya Ve Makinanız kesimi hazır Makinanız kesimi hazırladınız artık tıraş vakti geldi geldi de çarptı şimdi arkadaşlar makineyi genelde çoğu insan böyle tutar şöyle saç keser böyle kesmeye çalışırsınız ve bunu yaparken böyle keserken bu eliniz hep boşta oluyor ya, tarak oluyor ya bu elinizde. Sürekli çentikle böyle oynar oynar durursunuz. Hani bunu değiştirmek için, sıfır almak için işte iki tık çekmek için sürekli bir eliniz sürekli burada olur. Hani böyle yapayım, keseyim. Bu bir hatadır. Bunu yapmayın. <gülüyor> makineyi nasıl tutacaksınız? Arkadaşlar, makina böyle tutulmaz. Şöyle tutulmaz. Mesela kimi böyle tutar makineyi. Kimi böyle tutar kimi böyle kavlarda kesmeye çalışır. Bunların hiçbiri değil. Makineyi şöyle göstereyim size. Şuraya aldınız. Bakın zaten elleriniz buraya giriyor. Şu arka taraf var ya. İki parmağınız buraya ve bir eliniz de burada olacak. Ki böyle yaptığınız zaman hem bileğiniz daha rahat oynar. Saça rahat kat çıkarsınız. Ayrıyetten Şunu da göstereyim. Bu. Şöyle tuttuğunuz zaman bu. Farklı bir şey yapmanıza gerek yok yani. Makineyi böyle tutacaksınız. Saçını böyle keserseniz. Chanty'i de buradan değiştireceksiniz. Bu el yok. Bu eli saklayın. Bu el yok. Bu eli kullanmak yok. Yani makineyi al. Saç kes. Tekrar yarımı al, işte ne bileyim, bir numarayı tak ucuna, tekrar devam et, yok. Şu, makineye aldınız, saçı kesiyorsunuz, kesiyorsunuz, devam ediyorsunuz. Diyelim ki, sıfırlayacaksınız veya yarımda kat çıkacaksınız. Şu olay, şöyle. Bu kadar basit. Tabii bana biraz ters geliyor, şey hem Anlatırken hem şey yaparken, ters kendinden bazen takılıyor el, parmağım Ama olayınız bu olacak. Makineyi tutuş şekliniz bu Ve çentikle oynama şekliniz de bu Bu konuda anlaştık mı? Umarım anlaştığımızı düşünüyorum Hadi aynı olayı, andiste de yapalım Aldınız sıfırla işte izi çıkardınız Fade attınız Ne yapacaksınız? Bir üst katına iz çıkacaksınız İşte sıfırla aldınız bundan sonra böyle Makineye bakın Bu normal makine Bu andis bak İkisinin arasındaki fark şu Bunun arkasında parmaklarınız rahat bir şekilde girebiliyor Ama buna girmiyor bu düz Hani buraya tam olarak oturmuyor Ama gene Kesimde değişiklik yok Makineyi tutma şeklinizde Şu olayla değil Böyle değil Böyle Böyle tutacaksınız Şöyle alıp buradan da Çentikle rahat bir şekilde oynayacaksınız Anlaşılmayan bir şey yoktur diye ümit ediyorum Çok basit Keserken de zaten bakın Makineyi buradan tuttuğunuz zaman Şu şekilde Bakın bileğiniz ne kadar rahat oynuyor Ama makineyi buradan Veya böyle Tutmaya çalıştığınız zaman Kesmeye çalışın bakın kol oynuyor Kol atıyor şu Buradan da çantiyenizi değiştiriyorsunuz rahat bir şekilde Şöyle Anlaştık Gelelim bir diğer konumuza İkinci Makas tarak olayına Evet Şimdi makas tarak olayını Şöyle göstereyim Şimdi Diyelim ki 1 numara veya 2 numaralı 3 numaralı aldınız yanları yanları aldınız götürdünüz. Tarak üstü yapacaksınız. Tarak üstünde is kaybetme ve kesme olayı vardır. Makasla keser gibi. Ama bunu makineyle yaparsınız. Bunu da yaparken bazılarınız kesme işlemlerini is kaybetme gibi yapıyor ve Olayı da böyle yapıyor Bu değil arkadaşlar Yani şöyle bir şey değil yani Kesme olayı bu değildir Kesme olayı nedir biliyor musunuz? Makineyi kavradınız Tekrar aynı pozisyonda bakın buradan değil Böyle tutmuyorsunuz makineyi Böyle Eliniz tamsa. sak Saçı keseceksiniz Tutup Bakın Saçı aldınız, makine vurdunuz. aldınız. İ i̇z olayına, iz olayına böyle kaybedeceksiniz. Yukarı doğru. Bakın, ikisi Diagonal bir şekilde yukarı doğru çıkacak. Yani olay bu. Şu değil yani. Ya da bu değil. Ya da bu değil. İkisi bir. Saçı keserken tık kestiniz, taradınız, alta geldiniz. İz var. Böyle. Ya da şu şekilde. Ya bu makineyi böyle böyle böyle vurmayacaksınız saça. Saçı tekrar gösteriyorum. Hadi bu sefer ağzınıza evet, göstereyim. Saçı aldınız, kesiyorsunuz. Mesela burası saçın uzun Uzun tarafı ya 3 numarayla aldınız Makineyi tuttunuz Aldınız Yana tekrar Yana tekrar İze geldiniz Şu olay değil Yani böyle böyle böyle Uğraşmayın Aldınız İzi kaybedeceksiniz Diagonal bir şekilde Şöyle yaparak Bu esnada buna da Ovalliğinizi de mesela saçı keserken ovalliğinizi de verin bununla. Böyle kalas gibi dümdüz yukarı çıkmayın yani. Şöyle böyle böyle değil. Estetik bir şekilde makineyi böyle tutuyorsunuz. Estetik bir şekilde yukarı doğru alarak izleri rahat bir şekilde kaybediyorsunuz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şu kesim değil yani. Ya da böyle değil. Çaprazlama değil, diagonal, İkisi A1 Saça aldınız Vuruyorsunuz, kesiyorsunuz Vur, kes, vur, kes, düz Hepsi aynı şekilde gelecek Vur, izi kaybet, izi kaybet, izi kaybet, izi kaybet Bu değil Bunda da anlaştığımızı varsayıyorum diğer bir konu ise arkadaşlar kullanmanız gereken şu andis. Bu biliyorsunuzdur. Bunların adına baryum diyorlar. Baryum diyorlar. Bunun da temizlenme olayı çok basit. Bakın şurada bir noktası var andisler için. Hatta bende Vahl final de var. Bir saniye onu da getireyim. Zaten Bu iki makinanın da Şu noktalarında Pardon Heh Bu noktalarında iki tane nokta var Bunu nasıl temizliyorsunuz Şuraya Basın Bu andis için geçerli Bastınız Hafif Yukarı doğru çekin Tık Kendi kendine çıkıyor zaten Şimdi ben bunu Size göstereceğim diye Temizlemedim Şimdi göstereceğim. Şimdi bunların temizlenme olayını şu eğer ki küçük fırçanızdan varsa şundan böyle tabi ben şimdi bunu yaparken üzerime dökülebilir. Şu altı şöyle temizleyin. Tabi şöyle temizleyin. Bunların şu başlıkları da çıkıyor. Onu da göstereceğim. Başlıkları. Pardon, bununki bu doğru. Bununki çıkmıyor. Baunkı çıkıyor. Bunlarınki çıkmıyor. Ya da ben çıkartamadım. Ben hiç denemedim çünkü bunun. İlk defa demiyorum. Vahil'da denedim. Vahil'inkini çıkartıyorum ama bunu hiç denemedim. Şimdi başımıza iş gelmesin hiç. Boşu boşuna başımıza iş almaya gerek yok. Temizlenme olayını böyle yapın. Şu başlıkları da böyle temizleyin. <gülüyor> Ve bu olay tamam. Ondan sonraki şey bunun içidir. Bunun içini ister bir fön yardımıyla veya böyle yaparak içindeki kılları atabilirsiniz. Bu da tamam. Ondan sonra bunu tekrar buraya takmasını şu iki noktayı ilk, ilk önce bu tarafa oturtarak oturduğunuz zaman direkt oturuyor arkadaşlar. Şimdi bir de vağıl finali göstereyim ben size. Bu da vağıl final. Buradan da bunu açıyorsunuz. Bastığınız gibi açılıyor zaten. Tekrar aynı sistem. Gene bu ufak fırçanızla hem ağzını hem dişlerini şöyle yapın. Evet. Şimdi finalinki tek parça olduğu için bu ikisi de çıkabiliyor ağzı. Bunu böyle yapıp Çevirdiğiniz zaman Bakın başlık çıktı Ondan sonra Şöyle sabit tutup Böyle temizleyerek Bunu temizlemiş olursunuz Ondan sonra bunun takma işlemine geldiğiniz zaman da Bunun şurada bir noktası var görüyorsunuzdur Onu Şu noktaya oturtup Şöyle Çevirdiğiniz zaman Bu da oturuyor Şimdi Temizledik orayı Bir de şu altını temizleyeyim ben size Buraları da böyle temizleyerek Ve bu işlem de tamamdır Ondan sonra bu başlıkta dediğim gibi tekrar Aynı şekilde Şu içlerini Temizleyebilirsiniz ister fön yardımıyla ister Şöyle yaparak temizleyebilirsiniz ondan sonra bunu takma olayına geldiğiniz zaman da oturtun ve oldu tekrar sökeyim takayım şöyle çıkarttınız aldınız zaten direk oturuyor sağ köşeden oturttuğunuz zaman buradan böyle yaptığınız zaman oturuyor makine cincik gibi çalışıyor herhangi bir sıkıntı yok evet gelelim Şimdi, bunu nasıl kullanacağınıza Şimdi, diyelim ki sakal tıraşı yaptınız veya makinayla sıfırla aldınız İşte ikinci alışınızı nasıl yapacaksınız mesela Artık daha da bir sıfırlamak için böyle bir turda bundan geçeceksiniz onun için şimdi bunu normalle yaparken simdirek böyle giriyorlar. Din direkt böyle giriyorlar. Arkadaşlar normalde saçta veya sakalla fark etmez bir Saçların yanlarını sıfırladınız, alacaksınız. İlk önce sıfırladıktan sonra düz bir şekilde girmeyeceksiniz. Makinayı açıp ilk önce aşağı doğru. İlk önce alacağınız yeri alacağınız yeri ilk önce böyle yapacaksınız. ondan sonra böyle alacaksınız. bunu da unutmazsanız çok sevinirim bazıları direk cağardaya giriyor bu makinayla bunların kullanım amacı ve yolu öyle değil yani böyle direk dümdüz çıkmayacaksınız ilk önce şu kısmı zaten böyle aşağı doğru alarak bu inceltme yapıyor hem makinanızın uçları zarar görmez hem daha uzun kullanım sağlar Böyle girdiğiniz zaman makinenin uçları Belli bir zamandan sonra aşınmaya başlıyor ve bozuyor kendini Eğer ki çok paranız varsa gidip alabilirsiniz arkadaşlar yani o da sıkıntı değil Şu an bunların şu başlıkların tanesi şu an 550 lira civarında falan Sadece şundan bahsediyorum Şu plastik olan var ya şu daha doğrusu plastik değil de Sadece şu 550 lira şu anki maliyeti Haberiniz olsun yani isterseniz Normalle kullanabilirsiniz, bozulduğu zaman Parasını ödeyecek olan sizsiniz Ama yazık günah Ben size anlatıyorum ki öğrenin diye Bunu ilk önce böyle alacaksınız, inceltme olarak yapacaksınız Ondan sonra Yukarı doğru, ilk önce aşağı Mesela saçı da alacaksınız, saçın yanlarını böyle komple alacaksınız Ondan sonra böyle gireceksiniz Direkt saça, sıfırladıktan sonra direkt dümdüz girmeyin ki zaten makinede belli bir yerden sonra boğuluyor böyle bir ryyyyyyy yapıyor böyle değişik değişik sesler çıkartıyor Öyle yaptığınız zaman çünkü neden? Makinenin ağzı makinenin motoru yetmiyor O yüzden ilk önce aşağı doğru sonra yukarı doğru Evet arkadaşlar sizi de fazla sıkmak istemiyorum Zaten 20 dakika videomuz oldu Umarım anlattığım şeylerden bazı şeyleri kapmışsınızdır öğrenmişsinizdir Makineyi nasıl tutacağınızla alakalı Eskisi gibi şu Şöyle değil de Böyle bir makina tutuş şekli yok Böyle değil de Makineyi böyle tutacaksınız Çantikle de tek parmakla oynayacaksınız Tek parmak Bu kadar basit Şöyle Tamam mı? Umarım anlaştığımızı Düşünüyorum Bu arada Dediğim gibi Kanalıma abone olmayı unutmayın Yorum yapmayı unutmayın Ayrıca beğenmeyi veya dislike veya dislike atmayı unutmayın Bir de cümle kurabilsem çok güzel olacak değil mi? Ve beni instagramdan halim.altankinkav ve iş hesabım olan salonhalimkinkav official olarak Twitter'a da daha yeni girdim Twitter'dan da beni Halim halimaltankinkav olarak takip edildiniz Ha bu arada unutmadan TikTok'um da var benim valla bak Halim Altan Altankin Kavgazım orada çıkar. Yeni açtım onu da. Oraya da bir takip ederseniz beni çok memnun olurum. Oraya da yavaş yavaş böyle ufak tefek böyle videolar atıyorum. Tabi böyle uzun videolar değil. Saç keserken ki falan filan öyle değişik videolar atıyorum. İzlerseniz çok memnun olurum. Ben size yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. Bu benim için çok büyük bir onur ve zevk. Sizler de öğrenebiliyorsanız, öğretebiliyorsam bu kadar uzak olmamıza rağmen, internet üzerinden olmamıza rağmen Öğretebiliyorsam ne mutlu bana Kalbinize yüreğinize sağlık Beni izlemeye devam edin Takip etme ve kanalıma abone olmayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum Kendinize çok dikkat edin Öpüldünüz Allah'a emanet bay bay Herkese hayırlı işler gençler ha, Yarın da cuma şimdiden hayırlı cumalar Yarın belki video çekemeyebilirim Her şey olabilir Bay bay